Sizlere kaçak akım bölgesinden bahsedeceğim. Kaçak akım bölgesi e, şu anda görünüş itibariyle sizlere sigorta yanımsasal ve sigortadan çok farklı bir çalışma prensibine sahiptir. E, kaçak akım bölgesi eğer bir fazlıysa fazımızın eğer üç fazlaysa fazlarımızdan herhangi birinin toprağa bir kaçak yapması durumunda akımlar arasında oluşan dengesizlik sonucunda açma sağlar. Az önce bahsetmiş olduğum fazlardan veya fazımızdan e, toprağa karşı kaçak insan üzerinden olacak olursa bu insanın çarpılmasıyla sonuçlanacaktır. Kaçak akım ölem bir fazlı ve üç fazlı olabilir. Bir fazlı kaçak akım ölemde iki adet e, klemens grubu vardır veya iki adet bağlantı ucu vardır. Bunlardan bir tanesi fazın diğeri nötrüm içindir. Şebekeden gelen fazım e, kaçak akım bölüme girdikten sonra çıkış klemensliğinden alıcıya gider ve alıcıdan e, dönüşü ise tekrar kaçak akımın klemensliğinin üzerinden şebekeye gider. Burada ise üç fazlı kaçak akım bölgesini görmekteyiz. Burada her üç faz için e, bağlantı klemensliğini görmektesiniz. Şebekeden gelen fazlar kaçak akım bölümün çıkışından alıcıya gider, üç fazla alıcıya gider. Aynı zamanda yine nötr hattı da kaçak akım bölümün içerisinden geçer. Az önce dediğimiz gibi kaçak akım bölümün içerisinden geçen alıcıya giden ve alıcıdan tekrar şebekeye dönen akımların dengesine bakar. Eğer bu çekilen akımla şebekeye tekrar dönen akım arasında herhangi bir fark olacak olursa kaçak akım röle açma verecektir. 3 fazla kaçak akım röleleri 300 mA'lık fark akımlarında açma yaparlar. 300 mA 3 e, fazla sistemlerde yangın başlangıcı olarak kabul edebilir. Yani 300 mA'lık bir kaçak benim e, cihazımda bir yangın başlangıcına neden olabilir. 30 milivoltluk kaçak akım ölesi ise, 30 milivoltluk kaçak akım ölesi ise, daha çok bir fazla alıcılarda kullanılır ve burada asıl koruma, insana e, çarpılmasına karşı yapılmıştır. 30 milivolt, insanlarda ölme sınırıdır. Çarpılmalı, ölme sınırıdır. O nedenle 30 milivoltluk koruma, e, çarpılacak kişilerin ölmesini engellemeye yöneliktir. Bu yine farklı bir kaçak akım ölesi görüyorsunuz. Kaçak akım görevleri sigorta bölümdür. Başta da söylediğimiz gibi. Bir zamanlar ile birlikte kaçak akım görevleri çıkarılmıştır. Burada benim sigortam var. Şu sigorta kısmı. Bu kısmı ise e, kaçak akım algılama kısmıydı. Kaçak akım algıladığı zaman sigorta devre dışı kalmaktaydı. E, bu modeller artık üretilmemektedir. O nedenle kaçak akım böylesi kullanacağınız devrelere kaçak akım böylesinin çıkışına yine sigorta bağlamanız gerekmektedir. Kaçak akım böylesinin üstünde T butonu diye gördüğünüz bir buton vardı bu buton test butonudur. Bu test butonuna basılarak kaçak akım böylesinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Bu test butonunun amacı kaçak akım öremi içerisinde bir direnç üzerinden 300 mA tekabül eden bir akımı kaçak akım öresine girmeden tekrar şebeke tarafına e, verilmesini sağlar ve bu akımın oluşturduğu farktan dolayı kaçak akımın atıp atmayacağı gözlenir. Test butonuna basıldığında şöyle bastığınızda, eğer kaçak akım örem atıyorsa kaçak akım öresinin koruma görevini yaptığını gösterir bu. İsterseniz şimdi bir kaçak akım bölesinin içini açıp bu akım algılama kısmı ve parçlama mekanizmasının nasıl bir şey olduğuna bakalım. Bunun için yine üzerindeki e, perçini sökmemiz gerekecek. Bunu da matkap yardımıyla yapacağız. Tekrar eldivenlerimizi ve gözlüklerimizi giyelim. Şimdi kapağımızı kaldıralım kaçak akım böylemizi. Şu kaçak akım böylesinin açtırma mekanizmasını çalıştıran bobin. Bu bobin mekanizmanın açmasını sağlıyor. Şurada ise bir troit bobin görüyorsunuz. Şu elektronik devreye troit bobini sökelim. Şuna görmüş olduğunuz troit bobinler 3 faz ve nötr akımları geçirilmekte. İstersen şu Şimdi burada troit bobini görmektesiniz. Troit bobinden bir 3 faz ve bir nötr Birer tur attırıldıktan sonra çıkışlara verilmiş. Bunlar çıkış kremensleri veya çıkış kontakları. Bu troit mobinin içerisinde ince, kesit ve çok spireli bir sargı var. Bakın sargı uçlarını şuradan görüyorsunuz. Bu sargıda eğer e, gelen ve giden akımlar arasında bir fark oluşacak olursa e, manyetik alan farkından dolayı bu sargıda bir gerilim indiklenecektir. Bu indiklenen gerilim şuradaki Elektronik e, devrede elektronik devrede e, yükseltildikten sonra yükseltildikten sonra açtırma bobinime verilecektir. Açtırma bobinim ise e, kurma mekanizmasını harekete geçirerek kaşak akım nöresinin açma yapmasına neden olacaktır. Az önce bahsetmiş olduğumuz test butonu vardı. Bahsetmiş olduğumuz test butonu yarı yüze şurada olacak. E, nötr ve e, fazla arasında bir direnç üzerinden ee, akım geçirerek bu geçmiş olan akım e, Kaşarık akım nöresini 300 mA Eğer bir fazla e, 30 30 amperlik diyelim üstünde olduğu için Yine mekanizmayı harekete geçirerek Açmasını sağlayacaktır İsterseniz e, Görebilirsek şurada Turaitin içerisindeki sargılara da bakalım Bakın Turaitin içerisindeki sargıları da görüyorsunuz Bu sargılar oluşan hmm. fark akımındaki oluşturacağı manyetik alanla üzerinde bir gerilmin yüklenecek. Elektronik katta yükseltilir için sonra bu elektronik katta devrede ee, açtırma bobinine enerji verilerek veya açtırma bobininin açma yapmasını sağlayacaktır. Daha önceden Kaçak akım nöresi özelliği olan sigortaya sökmüştük. Orada troik bobini ve e, mekanizmasını görmüştük. Şu anda sökeceğimiz sadece kaçak akım öresi. Bu e, kaçak akım öresi sigort olarak kullanılamaz. Bunun sigorta özelliği yok. Bu sadece kaçak akım nöresi olarak kullanılıyor. Bakalım bunun içerisindeki mekanizma neymiş? E, bunun yandığını söyledi arkadaşlar bana. Bakalım içerisinde yanan kısmı da e, neresiymiş? Açmak için buradaki vidalarını kullanacağız. Annem hocam bu biraz kompleks bir şeye benziyor. En tırnaklı falan mı yapmışlar? Nasıl yapmışlarsa, bu vidasını sökelim. Onda, evet, bir tanesi söktük? Yanan kısmına bakalım. Yanan kısmı neymiş? Burada bir direnç yanmış. Dikkatle bakacak olursanız bunun içerisinde e, aşağı akımda bir metal eleman yok veya kısa devranda açan e, bobin yok, manyetik açtırma elemanı yok. Bu sadece kaçak akım dengesi olarak e, 3 bir türdeki e, akım dengesizliklerine bakıyor. Şu anda isterseniz biraz daha içini sökelim. Bunun arkasında bir de vardı. Bu hemen yukarıdaki mekanizmayı çıkartmak için. Evet. şimdi kaçak akım bölgesi açma yaptığı zaman e, akımı keseceği için e, burada kontakların e, verebiliyorsunuz kontakları verebiliyorsunuz ve kontakların alt kısmını şu gördüklerini size şu parça parça olarak kısımlarsa daha önceden söylediğimiz gibi aksipiratörleri arkın uzayarak e, daha çabuk sürede kesilmesini sağlıyor bu da karşı taraf kontakları Dikkat ederseniz açma kapanı yaptığı için kontaklarda bir miktar bozulun olmuş. Yine burada tuvek bobinini görüyorsunuz. Bunlar, bunlar buraya e, herhalde şu kontakları, kablo başları perçinli. O yüzden onlarla çok fazla uğraşmayalım. Tuvek bobinini görüyorsunuz burada. Tuvek bobinin şu üç fazla bir nötr geçmiştir bobinin içerisinden ee, bakalım yanma dedikleri bobinde bir yanma var mı şu anda bobinde herhangi bir yanma gözükmüyor yanan kısmı direnç kısmıymış elektronik katıymış yanan kısmı yine içerisindeki bir bobini görüyorsunuz tekrar burada gördüğünüz gibi bir tane elektronik kuvvetlendirme katı var görüyorsunuz bu elektronik kat malitik alan farkından dolayı e, almış olduğu fark sinyalini yükselterek şu açtırma bobinine iletiyor. Bakın dikkat ederseniz açtırma bobininin uçlarında, da beslenmiş uçları kattan geliyor. Size test butonundan bahsetmiştik. Herhalde test butonunun e, devresini tamamladığı direnç. Yani e, kaçak akımda fark akımla oluşturan direnç de, bu bu şekil ısınma burada bebeğin bir yadıkan kısmına zarar vermiş evet bu kaçak akım bu şekilde isterseniz şimdi kaçak akım hangi durumlarda açma yaptığını görelim şimdi kaçak akım girişlerine fazla ürün verdik çıkışına alıcı olarak bir ısıtıcı ee, bağlayalım akım çeken işlerini bağladık şu anda kaçak akım ölümü krizle takıyorum kaçak akım ölümü şu anda krizle taktım kaçak akım ölümü faz ve nötrü verdim faz ve nötrün çıkışını alıcıma götürdüm şu anda kaçak akım ölümü açık durumda devreyi tamamlatalım kapatalım kaçak akım ölümü kapadım alıcıyı çalıştırıyorum. alıcı olarak şu anda ısıtıcı kullanıyoruz kaçak akım ölüsü neydi gelen ve giden akımlar arasında fark olup olmadığına bakıyordu isticimi çalıştırdım şu anda isticimi çalışıyor kaşak akım bölümün içerisinden atıp çekiyoruz çekilen bu akım gelen de diren fazla nötr akım bölümün içerisinden bir, atıp, nütür, bir şey. şu anda fark akımı sıfır eğer nötr hattı kaşak akım içerisinden kendisini tamamlayacak olursa şu anda nötr hattına kaşak akım bölümün Kaçak akım açma yaptı aynı şey faz içinde geçerlidir Kaçak akımlarıyı tekrar duruyorum. Kaçak akımlarıyı tekrar kurdum, Isicim. Tekrar çalışıyorum. Bu sefer fazı köprüleyerek kaçak akım ölesi içerisinde tamamının geçmesini engellemiş olacağım. Köprü yapmış olduğum akım yapmış olduğum köprülerde geçeceği için gelen ve giden akımlar birbirine eşit olmayacak. Şu anda fazı köprüliyorum. Evet, aynı şekilde kesik köprülerle açma yaptığı. Gelen ve giden akımlar birbirlerinden farklı olduğu için kaçak akımlarım açma yaptı. Eğer alıcımda bağlamış olduğum ısıtıcımda bir kaçak olacak olursa ve bu kaçak 50 kişi üzerinden toplu atacak olursa yine kaçak akımlara açma yapacaktır. İsterseniz şimdi bunu gösterelim size. Şimdi fazımızın hangi uç olduğuna bakalım. Buna bakıyoruz. Bu değil. Evet fazımızı gördük. Eğer alıcımızın gövdesinde bir toprak kaçağı olacak olursa kaça kıkırma gelen faz tamamını nötr hattından dönmeyecek. Bir kısmı e, cihazımızın üzerinden toprak hattına akacak yani kaça kıkırma geçmeyecektir. Şimdi isterseniz o durumu gerçekleştirelim. Kaça kıkırma açtık alıcımız çalıştı. Şu anda benimle... Toprak akım var. Toprak akımları eğer bir kere diyecek olursam değdiriyorum diye kaşak akımıyla başlamaya açacağım. Evet gördünüz. İsterseniz şimdi, şimdi kaşak akım örgüsü üzerinden tespitöründen bahsedeyim. Tespitörün kaşak akım örgü içerisinde gelen akım ile dönen akım arasında 30 mAh'lı kontrolü bir fark akımı oluşurarak kaşak akım örgüsünün açmasını sağlar. Burada. Aslında kaçak tutun bölgesinin içerisinde kontrollü bir şekilde kaçak oluşturarak e, mekanizmin çözüp çözmanını kontrol ediyoruz. Onun için tekrar çalışıyoruz, şu anda kaçak tutun bölgesinin çözüp çözmanını kontrol ediyoruz ve kaçak tutun bölgesinin çözüp çözmanını bize gösterdiğim gibi e, periyodik bakımlarda veya periyodik kontrollerde kaçak tutun bölgesinde ağır olup Durumun nasıl olduğunu, yani çalış, mekanizmanın çalışıp çalışmaları göstermesi açısından önemlidir.